Otan düşüyor. Bu ne Ma 여기 와봐 엄청 큰물 있어 어디 큰물 있어 봐봐뭘뭘 있어 봐봐 벌집 벌집 <웃음> 코반 안 코반 비싸네 난 처음 본데 뭔데 이거 벌써 <웃음> <어렸을> 못 박더 아니 고다이야 딱뭘못 diktiğimden ötürü daha bu ibil g 88 yok. Bu sabun. Ya anne bu bıçakı istesore ayttı. Bak anne bak orada da <zum gives> o oh, ne? Anne. Şu Arın. O mı Arın? Orayı yapmaya çalışıyorlar A벳 sacın bassa, Sayık. Keşke. Buraya bak. Aynen. Dedenin tarakları. Hı. <gülüyor> de dedem. Ne Tarak. ne Buraya dursun kulağı. Aa, o pas. 그거 bastı? Hacı da. Hacançi baba. Necati'ye sorayım da ilaç varsa buraya bir sıkayım. Ya canım tam Tabii içinde var galiba. Atışında da canlı var. Bu kadar torba olduğuna göre tabii. Aa havlusuna yapmış. Sadece havluya değil bak duvara da montelemiş. Havlu değil. Havlumun da Altında şöyle yuvası. Sadari. Çok eski sadari. Baba, bu dıragası baba. Gaçiş. E Ayıplama bizim şey. Ayıp söyleyeceksin. Normal çok 좋아 Ay, 좀 sürelim. Sen Osman, buraya gel bir şey göstereceğim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir şey göstereceğim ben. Soba. <gülüyor> Soba. Yatar. E. Yatar. E, yatar. O sandığı kır çıktı. He, durmuyacak buradan. Hemen geldi